Merhaba, bu videoda sizlerle Pardus, Pardus 19.4'ü inceleyeceğiz birlikte. Başlayalım. Buraya basıp 3 box'ımızı açacağım. Sonra bunu bir kaldırayım. Biz yeniden baştan bir makine alalım. Adına Debian diyeceğim. Dep dedikten sonra buraya Parvus yazacağım. Neden dep diyorum? Çünkü burada otomatik olarak seçsin diye ileri tıklıyorum. Ee, birazcık vereyim. Çünkü Windows'da biraz yavaş çalışıyorsa makine aslında bunun için Linux'da yapsam daha iyi olurdu. Oluştur diyorum. İleri diyorum. Tekrar ileri diyorum. Evet. 10 GB'lık bir şey oluştursun. Şimdi buradan ayarlara giriyorum. Sisteme tıklayıp F'yi etkinleştiriyorum. Bu pardosu etkilemez. Hatta daha iyi çalışmasına bile neden olabilir. Bunu da 3 boyutlu hızlandırma etkinleştiriyorum. Depolama zaten biraz sonra soracaktır. <gülüyor> Kullanıcı yüzü ben pardosu tam ekran kullanacağım için bu menünün görünmesini istemiyorum. Tamam'a basıp devam ediyorum. Ve başlata tıklıyorum. <gülüyor> e, şimdi Linux olsaydım çat diye açılırdı. Heh, şimdi açıldı. Buradan pardosu 19.4 iso'yu seçiyorum. Ve başlata tıklıyorum. Sadece Tireli F ile tam ekran yapıyorum. Türkçeyi seçiyorum. Sonra da Pardus çalışanı seçiyorum. Şöyle tıklayıp bir fareyi de yakalasın. de olduğu için birazcık yavaşça açılıyor. Normal gerçek bir bilgisayar da daha hızlı açılacaktır. Evet. Dokumuz da gelmeye çalışıyor şimdi. <gülüyor> Sağ makine olduğu için tekrar tekrar söylüyorum. Yavaş. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Beklemek zorundayız. ya sağ makine içerisinde Windows'da hızlı kullanıyordum. itiraf edeyim. Ciddiyim. imlecimizi hareket ettirebilir hareket ettirebilir hale geldik. <gülüyor> tamam. Yine denetler gösterme. Pardus logosunda gördüğümüze göre başlamaya çalışalım ama daha <gülüyor> Evet. Bu Pardus 19.4 sürümünde bizim dikkatimizi en çok kaç çeken bu Pardus sükle şeysi olmuştur. Bu Pardus sükle zımbırtısı büyük ihtimal. Başlayalım. Öncelikle böyle bir masaüstü kısayolları görüyorsunuz. Burası çöp kutusu. Hani Windows'taki geri dönüşüm kutusu gibi. Ben burada çöp diye geçiyor. Bu incelemeyi bu arada Windows'tan Pardus'a geçecekleri göre yapıyorum. Basit bir inceleme yapmayı düşündüm bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz bir su içeyim bir dakika. Geliyorum. Su içip geliyorum. Böyle olabiliyor ara sıra, ne yapalım, bir suyumu içeyim. Öncelikle bir sürüm notlarını okumakla başlayalım. Buradan internet tarayıcısı diyorum. ondan önce şöyle ayarlara girip bir çözümünüze attıralım biraz büyütelim ekranı sonra <gülüyor> Firefox zaten açılır derken açıldı şu şöyle bir görüntüle diyorum biraz şu şekilde Evet biraz ekranda büyüttükten sonra Ford sort deriye girelim o tl sürümler <gülüyor> şu şekilde sürümler dedim Buradan 19.4xfc sürüm notları diyorum. Bunlar dedikten sonra okumaya başlıyorum. USB bellekleri biçimlendirmeyi sağlayan oyun USB biçimlendirici uygulaması eklenmiş. Şöyle Pardos yazdığınızda çıkıyor zaten. Bu da sizin Pardos USB biçimlendiriciniz işte. Açılırsa <gülüyor> şu şekilde bir tasarım var. Bir de asıl dikkat çeken şey Pardus diz kalıbı yazıcına bakın bir de. makine çok yavaş tasarım neredeyse aynı bu şekilde neyse devam ediyorum <gülüyor> java versiyonlarını kurmayı kaldırmayı ben tanımda yapmayı sağlayan parduz java kurucu uygulaması eklenmiş bu özellikle de javacıların işine gelmiştir bu <gülüyor> çok program java istiyor. Şöyle java dediğin zaman Pardus Java çalışıp korucu çıkıyor. OpenJDK 11 yüklü şu anda bizde. Hmm. bir de OpenJDK 8 var. Canlı sistem canlı açılan sistem üzerinden yükleme işlemini sağlayan Pardus kurulum aracı ikilendi. Evet şu zımbırtıdan bahsediyor. Buna en son değineceğim. Çünkü biliyorum kesin bu es daha önceki pardos kullanıcıların en çok merak ettiği yeridir. <gülüyor> son kullanıcıların karşılaşabileceği ile ilgili sorunlar düzelterek sistemsel iyileştirmeler sağlandı. Windows mağaza uygulamasında iyileştirmeler yapıldı, Xfce ve GNOME arayüzlerinde de iyileştirmeler yapılmış, kurulu sisteme yüzün üzerinde paket ve yama içeren güncellemeler getirilmiş ve depoda iki gün üzerinde üzerinde paket güncellenmiş, Firefox sürümü ve Thunderbird sürümü 78.4'e yükselmiş arkadaşlar şuradan tercihlerden görebiliriz. Şöyle, şu şekilde, böyle güncellenmiş. Thunderbird de aynı şekilde ve burayı da kapatıyorum. Şimdi burada bildiğiniz klasik uygulamalar dosya yönetisi var. <gülüyor> belgeler, genel indirilenler, masaüstü, müzik, resimler, şablonlar, bu şekilde. Sonra eğer Linux'u yeni, yeni kullanmaya başladıysanız, bunu Linux'u bu iç birimi bolca geleceksiniz. <gülüyor> Boğazım gıcıklandı ya. Buraya da çok sık bir şekilde gideceksiniz. Şöyle lsb şöyle lsb tire diyorum. Vesade tire a diyorum. Gördüğünüz üzere burada Pardus'un bilgilerini verdi. Pardus Pardus kum.dinox.19.19.4 kod neyimde 19. 19, 19. <gülüyor> Bu şekilde. Aynı. Pardus mağaza epey işinizi kolaylaştıracaktır. Uygulama kurarken, kaldırırken vs. Pardus'u ilk kullanmaya başladığım zaman en çok dikkatini çeken bu Pardus mağaza olmuştu. Bunun sürümünü indirmiştim o sıralar. Ama şimdi bu indirdiğim XFC sürümü şekilde. E-posta okuyucusu Thunderbird şuradan internet Firefox, Thunderbird. Grafiklerde yine GIMP yüklü olarak geliyor. Pinta da var. Painting işte Pardus'taki alternatifi diyorum. İnternet Office <gülüyor> Sisteme. Bu şekilde. Kategorilerde bu şekilde tümür dediğiniz zaman bir sürü uygulama var. İstediğinizi indirip buradan kura basarak kurabilirsiniz. Çok basit. Yani çok da büyütülecek bir şey yok. Basit bir uygulama yükleyicisi. Ve şunu da söyleyeyim, artık biz mi Macos'tan Artık biz mi Apple'dan örnek aldık yoksa Apple mı bizden örnek aldı bilmiyorum ama size şöyle bir şey göstereceğim. <gülüyor> göstereceğim. Göstereyim bir. Hmm. Mac OS. Hmm. Neydi? Mac OS App Store. Store diyorum şöyle resimlerini de göstermek istiyorum çok ilginç geldi burası şöyle görsel diyorum üzere mesela örnek olarak şunu açıyorum Bu <gülüyor> Şu şekilde açıyorum neredeyse pardus mağaza diyebilirim bilmiyorum artık bu konuyu apple mı bizden örnek almış yoksa biz mi apple'dan örnek almışız şurada resim burada da hoş geldiniz mesajı Burada önerilen uygulamalar. Burada da editörün seçimi, chromium falan var. Burada ise kullanıcı var. Burası ise geliştirme aşamasında. Kenarda da kategoriler var. Ama bizde ayrıca ayarlar sekmesi de bulunuyor. Bu benim çok ilginç gelmişti. şekilde de çok kolay bir şekilde uygulama kurabilirsiniz. Mesela web diyorum. Web diyorum. Şu en penikten yiyeceği kuracağım. Böyle basıyorum. Yüklüğe tıklıyorum. Ve de yüklüyor. Çok basit bir şekilde. Şu anda indiriyor. Ben arka planda daha başka şeyler denediğim için biraz yavaş. Uygulama kurumunda böyle bu şekilde basit şu şekilde de bir bilgiler veriyor. Güzel bence. Hemen şu şekilde açıklamalar kısmı da güzel. Bu şekilde oy da verebiliyoruz mesela. Öncelikle uygulama yüklememiz gerektiğine dair bir şey veriyor. <gülüyor> bu şekilde azıcık safari yakın bir tasarımı var. Bu şekilde. Yani Macos'tan gelenler bu tarayıcıya epey bir alışacaktır. Neyse bunu arka plan alıyorum. Ve detaylı inceleme olarak şu LibreOffice'e bakalım. Öncelikle LibreOffice Microsoft Office'in alternatifi olarak geliştirilmişti. Ve Pardus'un eski sürümlerinde OpenOffice kullanıyordu fakat hmm, ne zaman geçmişlerdi? Biz de bir süre sonra Open Libre LibreOffice'e geçiş yapmışlardı. Şu şekilde Virtual belgesi. Şu şekilde Virtual yani buranın Word'ü. Hmm. Bu şekilde Merhaba. Pardus. Pardus. Pardus inceliyoruz işte bu şekilde şu şekilde bir de zemberik yazı denetimi eklentisi gelmekte. Bu şekilde Mer, aba parça inceliyoruz. Bu şekilde burası Word kısmı. bileyim işte sağ makineye aşırı yavaş kaydetme. Ayrıca böyle işlerle uğraşırken Pardus mağaza buradan bilgi gösteriyor mesela. Kurulmuş. Çok basit bir şekilde oradan aç diyebiliriz. Ya da böyle Pardus menüsüne gelip Buraya web yazabiliriz. Uygulama da basit yani. Gördüğünüz üzere buradan Mesela Mesela YouTube'a gidelim. YouTube.com'a gidelim web kanala gidelim mesela. yüklendiğini söylüyor. Fakat bu web'de ne yazık eklenti yüklenemiyor diye biliyorum. Anlayacağınız reklam engelleyici falan de yok. Size de daha çok şey Firefox'un öneririm. Bu şekilde de açıyor. LibreOffice de bu şekilde. Mesela Impulse sunumu diyorum. Buradan rahatlıkla sunumlarınızı hazırlayabilirsiniz. Mesela örnek olarak ben bunu seçiyorum. İşte şöyle düzenlemeye çalışıyorum. Hmm. Başlık. Mesela başlık diyorum. Buraya da alt başlık diyorum. Buraya da alt başlık diyorum. Mesela burada bazı özellikleri de var. Bu şekilde boyutlandırma. Normal. İşte Firepoint hmm, sunuları gibi. Bir de tekrar tıklayınca döndürme açılıyor. Bu şekilde döndürebilirsiniz. Ve ya da ve ya da şöyle döndürebilirsiniz. Mesela bir de burada dönüştür var. Bunu da 3 boyutlu nesne olarak seçtiğinizde bu şekilde bir 3 boyutlu nesneyi dönüşüyor mesela bu şekilde gördüğünüz üzere güzel bir 3 boyutlu nesne burayı da kapatıyorum ve kaydetmeyi tıklıyorum ofiste bu şekilde ayarlardan görünüm panel parmaus java kurucu xfc terminal falan var. var da var pulsaido ses denetimi, VLC ortam oynatısı ve Xburn ile geliyor. Fakat bir de asıl ilginç olan şey de bu disk kalıbı yazıcı uygulamalarında şu şekilde bir bu var bir bu var bir tane pardus disk kalıbı yazıcı var bir de uç birimden Sudo de şöyle açısını göstereyim hepsini. Bir experiment var. Bir pardosu disk alıbı yazıcı var. Bir de sudo dd de, de if. Şöyle if eşittir. I işte imajın bulun dolu kısım. İşte ofise ofise ofise belleğin bulunduğu kısım Peki ya bu belleğin bulunduğu kısım ne? Şimdi şu şekilde açıklayayım. Bunu Linux'ta her şey bir dosyadır ve flash taktığımızda da o flash bir dosya olarak bir klasör olarak algılanıyor. Ve bu şekilde de çalışıyor. Yani Linux'da her şey bir dosyadadır. Mesela diyelim ki ekranınızın driver'ı filan bir dosya içerisinde saklanır ve bu da Linux çekildiğiyle iletişim kurulmasını sağlar. Conf işte. Elf dosyaları Hatta bazen pi.c.c dosyaları da olabiliyor. Ve herkesin sapırsızlıkla beklediği kısım şu pardus yükle kısmı. Hemen açıyorum. Aç. Tım Aç. Açılır inşallah. Bu pardus yükle benim gerçekten hoşuma gitti. Şunu da söyleyeyim. Gerçekten basit bir şey. Bununla anında sistemi kurabilirsiniz. Buradan TR'yi seçtim zaten. Zaman dilimi İstanbul. İleri. Adınız. Adınız yap Boz TV diyorum. Bilgisayar adı da bilgisayarda sanal makine olsun. Ya hatta şöyle sağ makine yap poz desem. Şimdi paralı seçin diyor. Buradan da bir parala seçiyorum. Bu şekilde de paralanızı onaylayın da, da bu şekilde basitçe kurulumu yapabiliyorsunuz. Kurulum tümü otomatik kurulum. Buna dikkat edin. Bu otomatik kurulum derseniz ve verilerinizi yedeklemediyseniz ve Windows'un kalmasını istiyorsanız vallahi bunu işaretlemeyin. Aksi takdirde bütün verileriniz silinir. Şimdi bu grup açılış menüsünün şuraya kur kısmı da önemli. Bunu dev sda olarak seçmeniz gerekmekte. Elle diz bölümlendirme demiyor canım. Otomatik kurulum diyorum ve buraya da ileri diyorum. Lütfen bir seçin diyorum. Buraya da V box hard disk 10 GB'lık bir yer. Evet diyorum ve yine evet diyorum ve şimdi böyle bir şey yap şimdi o kısma bir bölüm ekledim ve bu şekilde de başlıyoruz. Özet veriyor. Bu özet neler yapılacağını dahil bir şey. Mesela dilimiz Türkçe. İstanbul zaman dilimi. Bu da 105 tuşluk PC klavyesi. Türkçe. Yapboz. Dv yapboz. Risar adı sanal makine yapboz olacakmış. Dosya işlemeyi de ön yükleyiciyi de seda üzerine kuracakmış. B-Box Disk 10 GBın üzerine otomatik kurulum yapılacakmış. Bu şekilde de özet geçiyor. Burada emin olun diye özetleri geçelim gözden. Sonra da ileri tuşuna basıyorum ve kurulma başlıyor. <gülüyor> Kurulama da başlıyor. Şuradaki slide'ın tadını çıkarın. Yani hatırlıyor musunuz bir an, ilk videomda Pardus'u bir kurmuştum böyle. Bu iş bu kurucuyla birlikte de işler inanılmaz bir şekilde kolaylaştı. Orada yarım saat kurmaya orada bir saat kurmaya çalışmıştım ama burada gayet hızlı bir şekilde kuruyor. Bu yandan çok iyi olmuş bu parbusu ile aracı hatırlarsanız bir bakalım şimdi bu kurulurken kahvenizi çayınızı alın arkanıza yaslanın ya da o sırada bir işiniz varsa yapın pardus kurulacaktır zaten bilgisayarınızda işiniz varsa bu pardus logosuna basıp istediğinizi halledebilirsiniz bu parnus kurucusu çalışırken bir şey yapmanıza sakınca yok fakat size şu hard diskin bölümne girmeyin o yeter. Aksi takdirde bölüme müdahale ediliyor şeklinde bir hata verebilir. Hatta biz böyle olmasın diye biz isimi dosya da kapatalım. Fakat Pardus kurumcuda eleştirdiğim kısım, resimler aşırı basitin kaçmış, ne bileyim yine ellerin emeklerine sağlık ama resimlerin tasarımı daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Neyse, neyse epey bir yorulamışlardır Allah bilir şimdilik bu kadar da olsun. Böyle bu Linux dağıtımı yapmak pek de kolay değil. Bu her 100 dağıtımın her yüz dağıtımdan yalnızca 25'i başarıyla ulaşabiliyor Bunu biliyor muydunuz? Yani bu %25'lik kısma girmeniz de epey şanslı. Ne bileyim. Bu şekilde de kuruluyor. Aslında o videoyu kesmediğim kısımlar olduğu için o kadar uzun sürmüştü. Neyse bu videoda da kesmeyeceğim. Boşver kalsın. Ne olacak ki? Hem gerçek zamanında öğrenin. Bu kurulum süresinin. Bu da pardoslu nom sürümü pardoslu nom indirmeyi isterdim ama I, sana makine kaldırmıyor. Bilgisayar da o kadar güçlü bir bilgisayar değil. Bakalım. Sistem. ster kap bir değiştirsek diyorum bir bakalım değiştirelim Bütün her şeyi boş. Ne mesela? Neyse kapatalım şimdilik. Bu kopyasın korosun güzelce. Acaba ardos ile Windows'te yaptığınız her şeyi yapabilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz. Çizim yapabilirsiniz. Makale yazabilirsiniz. internette gezinebilirsiniz. Yani aslında baktığımızda Pardus'un Windows'dan aşağı kalır bir yanı yok. Bir tek bu Pardus işi oyuncuların işine gelmeyecektir. Çünkü her oyun Wine ile çalışmıyor. Wine denilen bir paket var. Wine adında bir paket sayesinde Windows uygulamaya çalıştırabiliyorsunuz. Fakat o da belli başlı uygulamaya çalıştırabiliyorsunuz. Yoksa bir Wine ile başka uygulamanı çalıştırma ihtimaliniz biraz düşük. Her türlü uygulamanı çalıştıracak diye bir şey yok. Ama mesela... Bunu Linux'ta Counter Strike oynayanlar var. Onu da söyleyeyim. Evet... YouTube'a bakın. Orada nasıl çalıştıracağı gösterecektir. Zaten olmasa da forum pardus.org.tr'yi de konu açarsınız. Oradaki arkadaşlar da ben de size yardımcı olurum. Ben Alperen İsa Analbant. Hem ben Alperen İsa Analbant olarak hem de diğer kullanıcılar da yerlerde size yardımcı olacaktır. Hiç merak etmeyin. Ya da hiçbir şey, hiçbirim olmadı. Bu çağrı merkezini arayabilirsiniz. Burada ekranda görüyorsunuz. Bu bardos kurucuda da en çok hoşuma giden şey gerçekten de hızlı kurması. Çok hızlı taşıyor her şeyi. Değer bilgilerde hızlı hızlı yapsaydık zaten doldursaydık zaten epey de hızlı olacaktı. Bence bu bir saat yarım saate düşmüş oldu böylelikle. Hatta yarım saat de 25 dakika 20 dakika. Şimdi bütün sistem kurulduktan sonra ön yükleyicisi kurulacak. Ön yükleyici işlem işi de epey önemli yoksa pardos ön yüklenmez yani açılmaz diyelim. Ve yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah bir hata almayız. Aslında ben bunu gerçek bilgisayarıma kurmayı düşünmüştüm. Fakat bizim bilgisayar küstü Pardus'a. Ben daha Pardus'la başlamıştım ya. Ben bunu Linux'ta o zaman hiçbir sıkıntı olmamıştı. Ama şimdi bir sıkıntı var. Kurulmuyor. sıkıntı şeyden FE dolayı bizim bilgisayarım UEFI'si almıyor hiçbir şeyi almıyor pasbaya BIOS'i de bozmuş olabilirim hiç bilmiyorum şimdilik de umurumda değil ama parbus dışında başka dağıtımları kolayca kurabiliyorum asıl zoruma giden de o kısım oldu Yok yani. Başka dağıtımları kurabiliyorsam Pardus'u niye kuramayın? Kurulum ayarları siliniyor. Paketler dediği kısım. Bu canlı sistemde bazı araçlar yükler. Pardus ve o araçlarla işlem yapar. Ve araçları şimdi asıl kurulum yaptığımız sistemden siliyor. Ve bu şekilde de bu araçların ileride bize sıkıntı olmamasını sağlıyor bu da. Ve son ayarlarını da yaptıktan sonra bir de ön yükleyici kuruluyor. de şimdi yapılandırmaya başlandı. Ön yükleyici dedi. Pardosu başlatan yazılım. <gülüyor> İkincice bayisten pardusun başlatma yazılımına, pardusun başlatma yazılımından da ulaşıyoruz. Bu şekilde bir sıralama. Fakat pardusun başlatıcısı yani ön yükleyicisi mesela diyelim ki Windows'un yanına kurdunuz. İlk başta size soruyor. Pardosumu açmak istiyorsanız Windows'umu. Sizde ikisi arasında seçim yapabiliyorsunuz. Fakat Windows'da işler pek öyle değil. Bilgisayara kurulduğun an zaten ve selam sadece Windows açılıyor. Zaten Windows öyle bir seçme imkanı verse de pardosu giremez. Nedeni ise pardos başka bir dosya sistemi kullanmıyor nasıl? Windows nefetese kullanırken pardos ise x4 kullanıyor. Şöyle x4 nasıl telaffuz edildiğini bilmiyor ama şu şekilde yazılıyor. Oralım da bitti bu arada. Tam onu yazacakken. Neyse. Onu da yazayım. Sonra da bilgisayar başlatalım. Şu şekilde. Şu şekilde. Beş dört böyle yazılıyor kaydetmesin veya bunu şimdi yineden başlatalım eğer bunun gerçek bir bilgisayarı kurduysanız kullandığınız alkayı çıkarmayı unutmayın evet'i e tıkladım ve Pardus bize soruyor Pardus'umu başlatırsın yoksa başka bir şey mi ki başka bir şey kurmadığım için Burada sadece pardus gözüküyor. Peki ya bu System Setup'a tıklayınca ne oluyor? Diyenler var. Buraya basınca sizin BIOS ekranınız gelir arkadaşlar. BIOS ekranınızdan yapmak istediğiniz ayarlar varsa mesela farklı bir işletim sistem kuracaksanız bu şekilde BIOS'e de hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani tekrar bu BIOS açma kısa da uğraşmanıza gerek yok. Tekrar buradan yeniden başlatıp System Setup demeniz yeterli. Şimdi burada bir de gelişmiş seçenekler var. Bir normal pardos üstteki alttaki ise Recovery Mode yani güvenlik hip Windows'da güvenli mod diye geçiyor. SC ile tekrar gireb gelebiliyorsunuz. Üstte de normal işletim sistemi var. Enter'a basınca da giriyor. normal şartlarda çok hızlı açılan bir sistemdir bu <gülüyor> fakat ben sağ makinede denildiğim için yavaş işte ayret hep bu UBS şey gelirdi hmm, neydi işte kodlama aşırı yüklendi filan diyordu Nedense hiç böyle şeylerle karşılaşmadım. Herhalde donanım kodlayıcıyı kullandığım içindir. Sizde böyle yaparsanız en yüksek kaliteyi görüntümenizi rahatlıkla çekebilirsiniz diyorum. Ve şifremi giriyorum. Yani girmeye çalışıyorum. Enter'a basıyorum. Ve Pardus Allah'ın izniyle bilgisayarınıza kurulmuş oluyor. Pardus'ta da en çok sevdiğim şey, çok rahat kurulum, kurulumu rahat, kullanımı rahat... İşte bir şeyleri kolayca çalıştırabiliyorsun. <gülüyor> Her şey elinin altında. BIOS bile elinin altında yani öyle diyeyim. Bu şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Özgür bir yazılım. biz gibi. Oh. Fardus gibisi bulunmaz yani yani pardus değil de gunu linux gibisi bulunmaz diyorum. Her şey elinizin altında. İşte takılı flashlarınız basın bu şekilde görünecek. Birim bağla diyorum. Ve bunu bağlayabiliyorum bu şekilde. Şu anda sisteme bağladım. <gülüyor> bu bir flash değil. Bu pardus iso dosyası. Sağ makinede bu iso dosyasını flash gibi görüyor. Çıkarsın bunu. Ve <gülüyor> şu şekilde de pardosumuz kurulmuş oluyor. Öncelikle bir tabii ki de masajüstü ayarlarından arka planı değiştirmekle başlayalım. mesela ben şu şekilde background'dan bir tane arka plan seçeceğim hmm, şu daha önce yoktu bu duvar kağıdı yeni eklenmiş sanıyorum yoksa var mıydı en iyisi, önemi yok bir daha yerlerden ekran çözünürlüğümüzü ayarlayalım Sanal makine olduğu için her seferinde böyle yapmamız gerekli. Uyguladıyorum. Bu şekilde de ekran çözümümüzü ayarlamıştık. Peki ya bu pardosu nereden kapatacağız? Buraya basıyorsunuz. Şu çıkışa tıklıyorsunuz. Ve hatta buna da gerekiyor. Buraya bastığınız zaman direkt burça geliyor. Kapata tıklayınca da kapanıyor. Bu şekilde. Çok basit. İşte bu kadar kolay. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İnşallah. Bir daha bir sonraki videoda görüşmek üzere.